Nevadir Coha, Nevadir Coha, Nevadir Coha, Nasrettin Hoca'nın nükteleri, fıkralarından derlediğimiz çalışmalar sizinle paylaşmaktayız. Bugün Bilenler Bilmeyenlere Anlatsın isim başlıklı fıkrayı anlatıyoruz, okuyoruz. Men ya'lemu, kim biliyorsa Yualimu öğretsin haberdar etsin bilgilendirsin. Menle yalem bilmeyene Celese şeyhu celse e, oturdu yecli oturuyor iclis otur meclisun oturulan yer celisin oturan kişi ismi fail e şeyhu Celennin faili şeyhu nasruddin, din Nas Şeyh Nasreddin, Nasreddin Hoca oturdu. Yevmen bir gün, yevmen bir gün ala minassatil vaazi. Vaaz kürsüsüne, vaaz ne oturdu. Fi ehadi cevami' akşehir. Cevami' fi ehadi cevami' akşehir. Akşemir, akşehir, Türkiye'deki akşehir camilerinden birinin, birinin vaaz e, minderine ne yaptı? Oturdu ve kâle ve dedi ki eyyuhel mu'minûn ne? Ey mü'minler! Hel te'lemûne? Biliyor musunuz? ma O şey ki se'ekûluhu leküm se'ekûluhu size söyleyeceğimi söyleyeceklerimi leküm size size ne söyleyeceğimi Biliyor musunuz? Ve ecabehu's-sami'un din duyanlar, dinleyenler cevap verdi. Kella, kella hayır. La nadri, bilmiyoruz. İqale dedi ki onu, "İze şayet eğer Şayet idiseniz la ta'lemun, bilmiyor idiseniz. Ve mel faidatu faydası nedir? yararı nedir? minnetekellum. Konuşmanın anlamı nedir? Ee siz bilmiyorsanız niye konuşalım? Ne için konuşalım? Ettekellem konuşmak. Tımm ne Sonra indi. Vaaz kürsüsünden indi. Ha yani camilerde biraz yüksekte bir vaaz kürsüsü olur. Oradan iniyor. Ve âde bi yevmin Ve âde döndü. Bi ahar Başka bir gün, ve elka aleyhim onlara yöneldi. Nefse suali ayni soruyor. Yani neder? Helte alamunun ma? Ta aquluhukum? Ayuha sâmiun? Ayuha müminun? Ya bu soruyu yöneldi. Ayuha müminun? Ay هَلْتَعْلَمُونَ Biliyor musunuz? مَا ثَأَقُولُهُ لَكُمْ Size söyleyecekler biliyor musunuz? فَأَجَبُهُ هَذِهِ الْمَرَّ Bu defa cevap verdiler هَذِهِ Bu sefer ecel Hani geçen defa kella demişlerdi kella hayır e ecel evet biliyoruz demektir اِنَّنَعْلَمُ Biliyoruz ya yani, Geçen defa ne demişlerdi? kelle la nedri hayır bilmiyoruz bu sefer de demişler ki ecel inna ne'alemu evet biliyoruz Ve kale nasr diyor ki ve kale fe burada iki olay arasındaki iki vak arasındaki kısa zaman geçtiği bildiren bir bağlaç e, iki olayı birbirine bağlıyor tüm madem ki biliyorsunuz tüm madem ki biliyorsunuz me me taquluhu fema lfaidatu min al ma aquluhu o zaman söyleyeceğim şey fema faydası nedir benim kelamın konuşmanın anlamı nedir ya madem söyleyeceğimi biliyorsunuz o zaman tekrar bilen şeyi anlatmanın da anlamı yoktur diyor Ve haral hadirun Cemaat şaşırdı yani oradakiler halber olanlar hazır olanlar hara hayret etti ya yani şaşırdı ne yapacak bir emrihim işlerinde ya yani ne yapacaklarını nasıl davranacaklarını şaşırdılar. hara yahur hayret etmek şaşma ve ve ittifak ettiler anlaştılar karar verdiler Hime Beynehum aralarında yani aralarında ne yaptılar anlaştılar çünkü biliyoruz diyorlar ve o zaman ne anlamı var size birilerini anlatmanın? E bilmiyoruz diyorlar. O zaman niçin anlatayım? Madem ki bilmiyorsunuz diyor. Ne anlaştılar? Alâ <asked Moscow> entekûne <reno> <speaking> alâ <kinda> entekûne olmasın konusunda el-icabetü, sorunun cevabının olmasında fil <speaking dalamulu> kadimeti gelecek sefer, fil sefer, kere, el kadimeti gelecek mutenaqidatî Munakız. Yani ters. Yani bir kısım kısmı, kısmı yüciybu la ve kısmı yüciybu na'an. Yani bir kısım dinleyiciler, bir kısım cemaat, cemaat, camideki cemaat, bir kısmı evet diyecek, bir kısmı hayır diyecek. Nasrettin Hoca'nın soracağı soru nedir? Benim size ne diyeceğimi biliyor musunuz? Onlar da bir kısmı evet, bir kısmı hayır falan diyecekler ve when they came when onlara came they came to them they came to them they came to them they came to ve they came to them they came to them they şurada ki eyel müminun hal ta'lemun ma sa'kuluhu lekum eyel size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz sorusunu yöneltince ne diyor ihtelafet asvatuhum beyne sesleri karıştı neyi şu arasında yani la ve yani la evet ve naam evet ve la hayır yani hayırla evet arasına karıştır. Kimisi evet dedi, kimisi hayır dedi. O zaman fakale Nasreddin önce dedi ki Hasanen güzel Hasanen cidden gerçekten çok güzel. Men ya'lemu kim biliyorsa yu'limu bildirsin öresin. men la ya'lem bilmeyene öğretsin. Yani bu cevap çok güzel. Hani bir kısmı evet bir kısmın la diyor ya çok güzel diyor, bilenler bilmeyenlere öğretsin, hoş kalın.